Çok karlı çıkacağınız iş tekliflerinin gelecek günlerde karşınıza çıkacağına işaret eder. Kişi kendi hayatında kedileri seviyorsa çok yakın bir arkadaş edineceğine işaret eder arkadaşlar. Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at gördüyseniz elde edeceğiniz başarılara, işinizde yükseleceğinize, yolculuğa çıkacağınıza, beyaz at gördüyseniz rakibinize üstünlük sağlayacağınıza,